festival ve yarışmalarda kalkış alana gelmeden önce pilot kendisini geride hazırlamış olması gerekir aslında. Geri tarafta iplerini, kumaşını, her tarafını bütün her şeyi kontrol edildikten sonra kanadını bağlanır. Bağlandıktan sonra şuradaki açık kanat gibi gül yapar. Alır, gelir. Uçuşa hazır pozisyonunda bekler. Böyle yerlerde yani dust kopan karasal bölgelerde hazırlandıktan sonra kanada bağlı şekilde uzun süre beklemek her zaman risktir. Çünkü dust devil dediğimiz o hortum e, halkın anlayacağı dilde Hortumlar çıktığı için hortum bize çok büyük zarar verebilir. Ölüme kadar götürebilecek kazalara sebebiyet verebilir. O yüzden hazırlanma aşamasını hızlı yapıp bir an önce take off dediğimiz, yani kalkışı gerçekleştirip pisti terk etmemiz gerekiyor. Pisti terk ettikten sonra karasal bölgelerde, bu şekildeki coğrafyalarda bizi bekleyen havada termal aktiviteler var. Termal aktivite demek, türbülans demek. Türbülanslı havalarda uçabilecek yetiye sahip olmamız gerekiyor. Eğer bizim pilotajımız, seviyemiz, teorik bilgilerimiz ve pratik bilgilerimiz bu tarz havalarda uçma uygun değilse uçuş planlaması yapmamamız gerekiyor. Buna kim karar verecek? Take off'da bir görevlin olması gerekiyor. Pilotun hazırlanma şeklinden dahi zaten pilotun hangi seviyede olduğunu anlayacağı için onun uçuş kararını bir take off görevlisinin belirlemesi gerekiyor. Havaya çıktıktan sonra burada biraz daha Temkin uçmak gerekiyor eğer profesyonel pilot değilseniz iniş alana doğru hareketlenip sağa sola kayış olmadan yani rüzgarsız drift etmeden direkt iniş alanının üstüne gidip iniş alanı üzerinde estenizi çizip güvenli bir şekilde inmeniz gerekiyor. Seviyeniz termik dönmeye uygunsa bulduğunuz termal aktiviteleri değerlendirerek Tep artı 1000-2000-3000'e çıkıp XC'de gitmeye uygunsanız daha profesyonelseniz mesafe uçlarına geçebilirsiniz. Bu tepeden kalkıp 2-3 bin metre yükselip yüzlerce kilometre öteye uçma imkanınız var. Yamaç paraşüt sporu zaten bu yüzden var. O yüzden yamaç paraşütü sporu aslında bir havacılık dalının paraşüt sınıfında değil, çok hafif hava araçları sınıfındadır. Yamaç paraşütü uzun mesafe uçuşlar yapabilmemizi sağlayan aslında çok hafif bir hava aracıdır. Kalkışını, inişini ve tüm kontrollerini onu uçuran yamaç paraşütçü yapar ve o yüzden de yamaç paraşütü pilotu denir aslında. Biz paraşütcü değil, pilotuz. Gaziantep Sportif Havucuruk Kulübü Gaziantep'ten geldik. 11 tane pilotla geldik. İpleri kontrol ediyorum şu anda kursiyerimizin iplerinde şurada bir düğüm var açıldı. Şu anda kanat uçmaya hazır aynı zamanda zaten yerden kesince rüzgarda da kendi otomatik karşılamış oldu. Dönmeye acele etme. Dur dur dur dur gecikme Önden kapatır tamam bekle şimdi kaldır kolları kaldır kolları koş göğüs bas bas göğsü kolları geri al. Oturmakta kesinlikle acele etme. Hep koşar pozisyonda olacağız. Evet bu. Şunu sırtını geriye yasla, rahatla.